Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TET-AYT Geometri Soru Bankası kitabındaki eşkenar üçgen konusunun açı ve kenar eşitliği testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen verilmiş hemen eşkenarın tanımını kullanalım. 60-60-60 ve bütün kenarları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Sonra şu paralel verilmiş. E bunlar paralelse yönde eşitten dolayı burası da 60, yönde eşitten dolayı burası da 60 oldu mu? Oldu. Bakın ne çıktı burada? Hocam 60-60-60 eşkenar üçgen çıktı 4-4-4 oldu. E bu kenar 7. E uzağın burası da 7. Dolayısıyla x'i kaç bulduk arkadaşlar? 7 olarak bulduk. Birinci soru 7 oldu. Geldik ki Evet ABC eşkenar üçgen ve CD'ye de eşken üçgen verilmiş. Hemen 60'ları şöyle bir yapıştıralım. Bakalım şöyle 60-60-60 burası da 60-60-60. E küçük bir eşkenar üçgen olduğu için şu kenarlar 2-2 yaptı. Şuradaki büyük üçgendeki bir kenarda 6 yaptı. Burası da 6 burası da 6 oldu. Bizden ne isteniyor? Çevre 6-2-2 daha 10 4 daha 14 20 mi yapıyor? Evet çevre topladığımız zaman şeklin çevresi daha doğrusu 20 yaptı örnek 2'e. Geldik örnek 3'e. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen 60'ları şöyle bir yapıştıralım. Eee hocam sonra ne oldu? Paralel verilmiş. Şunlar da paralel verilmiş. E şu paralellikten dolayı 60'sa burası da 60 burası da 60'sa burası da 60 oldu mu? Oldu. Hocam burada bir eşkenarlık çıktı yani şurası da 5 burası da 5 mi oldu? Evet. Sonra hocam şununla da şu paralel verilmiş. EF ile de AB paralel verilmiş. 60 sa eşitten burası 60. 60 ise burası da 60 oldu. Yani şu da bir eşkenar üçgen oldu. Burası da 3 oldu. ABC büyük üçgenin çevresi soruluyor. Bak bir kenar kaç çıktı? 8. Diğer kenar da 8, diğer kenar da 8. Çevre o zaman ne oldu? 8'den 3 tane var. Yani 24 yaptı arkadaşlar. Örnek üçü böylelikle 24 bulduk. Geldik örnek 4'e abc eşkenar üçgen demiş hemen açıları yazıyorum ve kenarların eşitliğini gösteriyorum bu çok önemli tanımı kullanacaksın kardeşim kenarlar hatta bir kenar kaç 8 8'leri de yazdık E 60 90 ise burası ne oldu 30 oldu E 30 60 90 üçgeninde şuraya 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür ee tamamı x artı 3 buradan 8'e eşit değil mi evet Şunun tamamı 8 x'i de böylelikle kaç buluruz 5 olarak buluruz yani örnek 4'ü 5 bulduk geldik örnek 5'e ABC eşkenar demiş hemen 60'ları yapıştırıyorum şöyle ve kenarların eşitliği tanımı hemen uyguluyoruz arkadaşlar. E sonra ne yapacağız? E, burada bir 30-60-90 çıktı. 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2 A'dır. Bütün kenarlar eşit ya. Burada 6 artı A, L'ye eşit olacak. 2 A artı 2'ye eşit olacak. Bak şunun kenarla şu kenar eşit. Buradan A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. Evet A, 4. O zaman bir kenar kaç yaptı? 10. Burası da 10. Dolayısıyla X'i 10 olarak buluruz. Bizden de zaten ne isteniyor? A, B, X isteniyor. Cevap böylelikle 10 çıktı. Örnek 5'te. Geldik. Örnek 6'ya. Örnek 6'ta ne demiş? ABC eşkenar demiş. Hemen açıları yazıyoruz. 60, 60, 60'ları yapıştırdık. 60, 90'sa burası 30 oldu. Ters açıdan burası da 30. 30, 90'sa burası da 60 oldu mu oldu. Şimdi 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 yapar. E, sonra burada da 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6 yapar. Şimdi eşkenar bütün kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Bir kenar 10 çıktı. Burası da 10 burası da 10. Yani 2 artı x tamamı 10 x'e kaç kaldı? 8 kaldı. Dolayısıyla örnek altıyı böylelikle 8 bulduk. Ve böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik. Sonraki test ne diyoruz? Bir sonraki videoda bu açık kenar eşitliği testinin kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.